Hayri Bey, hoş geldiniz. Yine seyir halinde her zamanki gibi. <gülüyor> Selamun <aleyküm>. Hayırlı <gülüyor> akşamlarınız olsun. Böyle özel bir gecede çok özel bir insanı almak benim için çok büyük bir şeref. Önce bunu ifade etmek isterim. Bu insanları rahmetle almak benim haddime değil. Ama onlar için şunu söyleyebilirim diyebilirim ki Cenab-ı Hak Onlara rahmet ettiği gibi bizlere de rahmet eylesin. Onlara cennetiyle müşerref eylediği gibi bizleri de cennetiyle müşerref eylesin. Ve e, şunu da ifade etmek isterim. O üç insan rahmetlik Ceren hocam. 93 senesinde ben e, Kıbrıs'taydım. E, ardından e, Ali Baki hocam. Allah gani, gani rahmet eylesin. Benim nikahımı kıyan insan. Ee, bir de Ali Gedik hocam bunlar babamın e, göz incileriyle öyle söyleyeyim özel insanlardı tabii e, şimdi, şu, Ali hocam deyince aklıma ne geliyor e, bir defa şu anda araç kullanıyorum İstanbul'a da girmek üzereyim Ali hocam deyince şaka nüktedan e, çok nüktedan bir insan yani çocuk, çocuk olan bir insandı e, Avrupa'da bir hatırasını anlatırken ki evladım işte sohbet bitti artık e, ben sinyerinizde olsam uyurum, sabah yola çıkarım derdi. Ama madem yola çıkmak istiyorsunuz, yolda uykunuz geldi, onun bir tane gözünüzü kapatın, e, onu dinletin, sonra diğer gözünüzü açın diyen böyle nükteden e, işte en son döneminde hastanede beraber e, zaman geçirdik ona hizmet etmek nasip oldu Hafız teyze ile oğlu Haydar'la beraber her anı babam da onun o babamla tanışma yıllarını, dönemlerini anlattı. Ee, bize de çok büyük örnek bir insandı. Tabii Ali Hocamı kaybetmek bizim için çok büyük bir kayıp. cami için çok büyük bir kayıp. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki onlar artık aşık maaşına kavuş, kavuştuğu yerdeler, mekandalar. Cenab-ı Hak da bize e, onlarla beraber olmak için her ne türlü nasıl amel işlememiz gerekiyorsa bu amelleri de işlemeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Rahmetlik Bak Hocam e, benim nikahımı kıymıştı. Hala o kıydı nikah e, sandıkada hanımın sandıkasında var. E, i̇nşallah onunla beraber mezara girdiğim e, Bak Hocam'ın da o nikah e, merasimi bizim için yaptığı o sözleşmeyi de oraya koyarız. Ali Hocam da e, benim hanım istemeye gitmişti. Babam rahmetli eee Ali abi dedi, sen dedi bizim Zahideyi demiş. çok özür dilerim bu arada bir su verir misiniz oradan şimdi tabii sözü babam e, şeye verdi Ali hocama verdi çok özür dilerim bize su içmem lazım Hadi. şimdi e, bak Ali hocam sözü aldı dedi ki Allah'ın emri Feygan benim ile Bilal dedim kızınız Zahideyi oğlum Hayriye istiyorum. Size verdiniz. Teşekkür ediyorum diyerek böyle. Olayı da orada e, çok güzel yumuşatmıştı. Yani böyle de bir insandı. E, ben şunu da hatırlatmak isterim. E, biz şu anda yanınızda oturduğunuz Sabri abi, e, biraz önce bağlanan Bilal Bey. Bunların da aynı e, düzlemde, aynı eşit şartlarda Baki Hocam gibi olmasalar da onların varisleri olduğuna, yani onlar da bizim abilerimiz. Çünkü biz her şeyi ahlaki hamideyi, güzel konuşmayı, e, insan olmayı e, bizi öğreten insanlar da bu insanlar. Dolayısıyla bu kadro içerisindeki bu insanlara da bu kıymeti vermemiz gerekiyor. E, artık diyoruz ki ya keşke Ali Gedik hocam olsaydı. Yani ben şunu isterdim mesela bugün Ali Gedik hocam olsaydı yani bize akıl daneliği yapardı. Bizim rehberimiz, önderimiz olurdu. Yani e, onu kaybetmek gerçekten bizim için çok büyük bir şanssızlık diye... Düşünüyorum. Ama e, Cenab-ı Hak inşallah bizi ahirette de onlarla bir ve beraber eyler. Bunu demişken bir, bir hatıramı da anlatmak istiyorum. Bir gün e, hastaneye gittim. Hastanede. Ali hocam böyle sert, e, kaşlı bir şekilde böyle kaştanı çatmış. Ya oğlum dedi ya bugün dedi ne oldu biliyor musun dedi. Buyurun hocam ne oldu dedim. Ya şu bizim dedi oğlan dedi. Hasan kaptı mahalleyi birbirine dedi. ne yapacağız dedi ya. Hocam hangi Hasan diyorum. Tabi o arada oğlu yeni doğmuş. Tamam mı? Polisler eve gelmiş. Hasan böyle de güzel bir insandı. Ee, Ali Hocam'la e, çok uzun yıllar e, Mezlem Kolejleri'nin e, genel müdürlüğü yaptığı dönemde beraber çalıştık. E, çok çok güzel bir insandı. Çok naif bir insandı. Yanlışlarımızı, hatalarımızı, eksiklerimizi görmeyen, bizi devamlı böyle güzelce uyaran bir insandı. Son bir hatırasıyla da son bir e, Şakasıyla da bu programı e, kendi adıma kapatmak isterim. Onun gözünde kızlar gülüzerdi, erkekler de İsmail'di. Bir gün rahmetli Bakı Hocam'ın oğlu Hüseyin'e, oğlum tabi her gördüğü kişi İsmail'in haber. İsmail oğlum nasılsın? İsmail gel buraya derdi. E, tabi Bakı Hocam ona onları ki ya senin adın neydi? O da Bakı hocanın çocuğu tabi. Hocam dedi benim adım İsmail. On puan, 10 puan, 10 böyle. Ee, böyle de bir insandı. Çocukla çocuk olabilen, büyükle büyük olabilen yasta yasımızı paylaşan e, düğünlerde, derneklerde eğlencelerde bizimle beraber her şeyi paylaşan büyük bir abide insandı. Cenab-ı Hak onlarla bizleri de haşt eylesin diyorum. Onları e, tekrar rahmetle anıyorum. Hürmetler ediyorum değerli katılımcı arkadaşlarıma. Saygılar sürüyorum. Sabr abicim, Bilal abicim, Ömer abicim hepinizin de ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Adem kardeşim çok teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.